Herkese yeniden merhaba. Şimdi bu benim küçüklüğümden kalma bir etek. Beleği kızıma oluyor. Şimdi bunu jile gibi olması için ucundan keseceğim. Askı yapacağım. Çünkü boyu uzun, bele oluyor sadece. Ucunu keseceğim ve temiz kıvırıp buraya dikeceğim. Arkadan da çapraz olarak jile gibi giydireceğim. Kilotlu çorapla çok güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım bu geri dönüşüm nasıl olacak. Şurayı annem temiz yapmış. Buradan dikmiş. Böyle çift kıvarmış. Şuradan açıp buradan kesmeye başlayacağım. Burası arka orta. Burayı 8-9 santimden 8,5 santimden kesmeyi karar verdim çünkü çok kalın olacak şimdi keseceğim askılarını kestim bunu ikiye bölüp temiz kıvırıp buraya dikeceğim buraya da ucuna overlock çekip bir kere kıvırıp dikeceğim şekilde overloğunu çektim. Ee, şöyle ince bir kıvıracağız. Daha sonra da askı yapımına geçeceğiz. maskı parçalarını ikiye bölüp ayarladım şimdi ikiye katlayıp temiz şekilde dikeceğiz Maskıları arkaya sabitledim. Dört kenardan dikeceğim. Bir de böyle çapraz dikeceğim. Şimdi arkaları diktik. Önleri de e, böyle çapraz olacak şekilde dikeceğiz. Çaprazı ama arkada kalacak tabii giydirirken. Ön düz olacak, arka çapraz olacak, sabit olacak. Üstten giydireceğiz. Arkada e, bir payı var bunun giymek için. Onu da en son gösteririm. Bunları dikerken e, ön tarafları üstten dikeceğim. Buraya düğme e, dikeceğim. Sanki böyle e, opsiyonelmiş gibi görünmesi için. Önleri bu şekilde diktim. Buraya düğme dikeceğim. Şöyle oldu. Arkasında dediğim gibi şöyle bir açıklık var. düğmeyi de dikip geliyorum. Evet, e, bitirmiş ve ütülüyordum ve ütülerken bir şey fark ettim. Yan orta e, şey arka orta değilmiş. Yanmış. Ve burası da arka oluyor. Ben de önleri söktüm. Hepsini içe doğru dikeceğim ve bir şey fark etmeyecek. Burayı da arka yaparak bu şekilde yapmış olacağım yani e, düğme yan tarafta olacak bakalım sonuçta görüşürüz Evet eteğin son hali bu şekilde böyle bakalım e, en son üzerinde de e, çekmeye çalışacağım ee, bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yani burası yanmış. Allah'tan fark ettim. Çünkü e, bir denedim. Çok hoş durmadı. E, bir ütüleyeyim dedim. Ütülerken fark ettim. Neyse değiştirdik. Sorun değil. Nasıl olsa şeyleri, askıları var. E, şimdilik hoşçakalın. Video olarak çekememişim ama bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda belirtmeniz yeterli. Tekrar hoşçakalın.